Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 21 Ocak 2019 Pazartesi'nin ikinci videosu arkadaşlar. Yine konti garanti %100 tutma ihtimali var bunun. İhtimal değil, tutuyor zaten. Ee, önce hemen size ispatını yapalım. Bakın aynı formülü geçen hafta uyguladım ben size göstermek için oynadım. Gördüğünüz gibi e, tuttu arkadaşlar bakın görüyorsunuz. E, hatta 2 kupon tutmuş bakın gördüğünüz gibi. Yani burada oynayacağımız 16 kuponda 2 kupon tutabilir. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar bu ilk 8 kuponumuz peşinden 2. 8 daha gelecek 16 kupon. 3 misli yapsanız 48 lira yapar. Ama burada yaklaşık bu ilk 8 kuponda 10 ganyanı veriyorum size. 2 tane küçük ganyanı maç eklediğinizde zaten verdiğiniz parayı 2'ye katlıyorsunuz arkadaşlar. Bu da kontuk ganyanı tutuyor. Niye? Şimdi burada 2 ihtimaller var. Bir sonraki devamında sonuna kadar izleyin. Devamında 2. 8'de de 3 ihtimaller var. Şimdi seçtiğimiz maçlar 525, 155, 523. Siz başka maç da seçebilirsiniz. Şimdi bir maçın berabere bitme yüzde %10. 1 ve da 2 biter genellikle arkadaşlar ve bu tür maçlar genelde birbirine ganyan yakın olan. Bakın 525'e bakın 2.70 2.30. 1 2 ganyanları 155 2.40 1.90, 523 2.40 2.30. Bu tiptteki maçları yani ortada olan maçları seçeceksiniz. Şimdi 8 kuponu formülüze edelim. 2'nin e, ikili kombinasyonları burası arkadaşlar. Yani matematik arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, önce 525'e bakalım. 1 ve 2. Yani 1 ya da 2'ye dedi, tutar dedik arkadaşlar. Sonuç maç sonuç olarak. Şimdi 525'e yukarıya bakın. 4 tane ee, bir. Yukarıdan aşağı, birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon diye yazıyor arkadaşlar. x 8 kupon bu. Yukarı bakın birinci satıra. 525, 1, 1, 1, 1 diye yan yana yazdık. Alta indik birinci satırın devamı diyor altta. 525'e 2, 2, 2, 2. Yan yana 2 dedik arkadaşlar. İkinci satıra geldik 155'e. Yine 1, 2 dedik ya. 155, 1, 155, 1. Devamında 2, 2 diye yazdık. İkinci satır devamına geldi. 155, 1, 1. 155 2 2 dedik arkadaşlar 3. satıra geldik 523 1 2 dedik ya bir tane bir bir tane iki bakın yani 3. Yani satıra bakın ve 3. satır devamına bakın 1 2 1 2 diye yazdık arkadaşlar şimdi bu ilk 8 kuponumuz şimdi 2. 8 kupona geçiyorum İşte bu da konti garanti arkadaşlar görüyorsunuz ee, biraz önce ispatını yaptım 1 ya da 2 tane kupon tutuyor bir kupon tutarsa verdiğiniz parayı biraz aşabilir alırsınız veya daha da fazlası olur. Çünkü ekleyeceğiniz iki maça bağlı. İki tane kupon tutarsa of yaşadınız arkadaşlar. Fazla fazla parayı alıyorsunuz. Hedefimiz ilk önce verdiğimiz parayı almak. Yani zarar etmemek. Önemli olan bu. Şimdi maçlarımız aynı. 525. Biraz önce 1-2 kullanmıştık ya. Burada 0-1 çifte ve 2 kullanıyoruz. 155 0-1 çifte 2. 520 0-1 çifte 2. Yani 3 ihtimal 3'ünü kullanıyoruz burada. Birinci satıra bakın yukarıya. 525 0 dedik ya çiftte şans 4 tane yan yana yazdık burada da 8 kupon var yukarıdan aşağı birinci kupon ikinci kupon diye yazıyor arkadaşlar yukarıya birinci satıra bakın 525 0 çifte şans yan yana yazdık bu arada arkadaşlar bu 16 kuponu komple aynen oyna hiç değiştirmenize gerek yok sadece iki tane maç ekleyeceksiniz 16 kupona ikinci satırın birinci satırın devamına bakın aşağıya 525'e bu sefer 2 dedik ya bakın solda yukarıda yazıyor 2 dedik ya sonucuna. 2, 2, 2, 2, 4 tane yazdık. İkinci satıra geldik. 155'e ne dedik? 0, 1 dedik önce. 0, 1, 0, 1 çifte şans bakın. Devamında 155, 2, 2. Altı ikinci satıra yayın. 155, 0 1, 0, 1, 0, 1 çifte şans. Yan yana yazıyoruz bakın. 155, 2, 2. Alta geldik 523'e. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1'ler çifte şans arkadaşlar burada unutmayın. Bu 0 hepsi çiftte şans. Üçüncü satıra indik aşağı bakın 523'e 0-1 çifte şans 2, 0-1 çifte şans 2. Şimdi bunun aynısını yapıştırıyorsunuz 16 kupana 2 tane maç ekliyorsunuz. 5 maçta 3 maç kontu garanti arkadaşlar. Yazacağınız maçların ganyanları biraz düşük olursa az para alırsınız verdiğiniz paranın üstüne ya da verdiğiniz parayı kurtarırsınız. Ama takip ettiğiniz e, takımlardan 2 e, tane takımın maşını biraz daha şöyle ortalarda mesela 1.5 gibi 1.40 gibi olursa yani ikisini çarptığınızda 3 gibi olursa e, burada da zaten yaklaşık e, 8-10 ganyan var. Yani verdiğiniz parayı e, çok fazlasını alırsınız ilk 8 ikinci 8 tutarsa da eğer çifte şanslar değil de diğerleri gelirse zaten konti garanti verdiğiniz parayı alma şansınız var. O zaman da verdiğiniz parayı fazlasıyla bir de iki kupon tutarsa ispatını yaptığım şekilde üstüne tarhana çorbasını içersiniz arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Yorum yazanlar var. Bu sistemde oynayıp da para kazananlar var. Teşekkür edenler var. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şimdi ikinci formülümüze geçiyoruz. Bizi izlemeye devam. Ee, bakın bir formülümüz de şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim amacım şu.